Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Sevgiler, saygılar, sağlıklı günler dilerim. Geçtiğimiz haftalar içerisinde televizyonda, haberlerde bir tanıtım gördünüz. Birisi öldüren pastilya adı altında bir reklam içeren haber söz konusu oldu. Aslında bu haber Yeditepe Üniversitesi'nde yapılmış güzel bir çalışmaya dayanıyor. Tarkabuğu ekstresinin Covid virüsünü %70 oranında öldürdüğünü açıkladılar. Biliyorsunuz nar en güçlü antioksidan. Fakat bu hikayenin arkasında Yeditepe'deki araştırmacıları çabalarını gölgeleyen ufak bir reklam var. Şimdi size onu aktarmak istiyorum. Bir kere nar kabuğu ile ilgili yapılan çalışmalar ve narla ilgili yapılan çalışmalar genellikle ekstresi ya da suyu kullanılarak yapılıyor ve narın ve nar kabuğunun inflanza başta olmak üzere herpes, hatta AIDS virüsü ve pox virüsü üzerinde etkili olduğunu deneysel olarak biliyoruz. Genelde nar kabuğu tüketmek pek mümkün değil, ancak birkaç parça alıp bir bardak suda kaynatıp içebilirsiniz çay olarak. Genelde ekstresi öneriliyor. İçinde ne var? İçinde pivokalagin ve punakalin adlı iki tane fenol bileşiği var. Ve bu fenol bileşiği 2021 Şubat ayında yayınlanmış bir çalışmaya göre COVID-19 hastalığının virüsü olan SARS-CoV-2'nin hücreye girişini engelliyor. Böyle ismini farklı olarak telaffuz edebileceğiz bir takım proteinler var. Bunlar kancaları COVID virüsünün ve bu virüs bu kancaları aracılığıyla hücreye tutunuyor ve hücrenin içine giriyor. Dolayısıyla narka bu ekstresinin içerisindeki iki maddenin COVID-2 virüsünün içeri girişini engellediğini göstermişler ve deneyisi olarak kanıtlamışlar. Hatta ve hatta bugün COVID-19 tedavisinde kullanılan bazı antiviral ilaçlar kadar etkili olduğunu göstermişler. Bu son derece olumlu bir haber. Nitekim nar kabuğu ekstresinin tek başına yani pastildeki gibi zencefil veya zerdeçalı gerek duymadan deneysel ortamda virüsleri öldürdüğünde eklerseniz bu son derece iyi bir haber olarak görünüyor. Ama dediğim gibi pazarlanan pastilin içerisinde nar kabuğu ekstresi var, zencefil var ve zerdeçal var. Yani iki tane de meşhur var baharatı ekleyebilirsiniz. Ve 2021 yılı Şubat ayında yanından çalışmanın özetinde ise şöyle bir şey deniliyor. Nar kabuğu ekstresi korunma için kullanılabilir. Nar kabuğu ekstresi COVID pozitif olan hastaların negatife dönmesinde destek tedavisi olarak kullanılabilir. Yani ilaç olarak kullanılmasını kimse önermiyor. Zaten bunu satan firma da bunun bir destek tedavisi olduğunu söylüyor. Yani gerçekten ilaç yerine geçebilecek bir şey olduğunu iddia etmiyorlar. Ve çalışmaların hepsi deneysel olduğundan dolayı insanların üzerinde bir çalışma yok. Dozu derseniz nar bu ekstresinin maalesef onunla ilgili bir çalışma yok. Sadece farelerde yapılmış bir çalışma var. Belki rast gelmişsinizdir. Böyle bir reklam panası var. Koroner virüse karşı. Koronavirüse karşı kanıtlanmış %91 etkiden bahsediliyor. Ve altta da bir notu var. Diyor ki İtalya'da yapılan çalışmalara göre. Ve dikkat ederseniz pastelin ismi yok. Böyle bir çalışma var mı? Evet böyle bir çalışma var. 3 gün Covid pozitif hastalara bu pastillerden vermişler. Sadece fitorelif değil. Kaliptol var yani okaliptus pastili. Bir de benzadir aldeemek diye. Kullanılan bir takım ilaç pastilleri var. Bir de Baykalin diye Wuhan'dan kullanılan bir pastil var. Bakın, Pitorelif kullananlardan 11 kişi 3 günün sonunda sadece biri pozitif kalmış. Yani %9 oranında hala pozitif. Demek ki %91 etkili. İşte %91 etkili den kastedilen edilen hadise bu. Ama bu çok küçük bir grup. Dolayısıyla bu kadar küçük bir gruptan Öyle büyük bir sonuç çıkarmak söz konusu olamaz. Ama biz tepedeki araştırmacılarımızı da kutlayalım. Nardan uzak kalmayalım. Nar yiyelim. Nar suyu içelim. Kabuğunu kaynatıp çayını yapalım. Çünkü nar kıymetli bir meyve. Umarız bu çalışmalar ileride çok daha iyi noktalara gelir. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.